Konumuza başlamadan önce isterseniz doktorlar yayınlarını nasıl takip ediyorlar onu size anlatayım. Doktorların PubMed bir arama motoru var. Amerikan Ulusal Kütüphanesi'nin arama motoru bu. İngilizce olarak kelimeleri yazdıktan sonra size kaç tane makale olduğunu gösteriyor. Bakın penicillin konusunda 30 bin üzerinde makale var. Bunların üzerine tıkladığınız zaman sizi konunun özetine yani abstractına götürüyor. Oradan da eğer ücretsizse tıkladığınız zaman makalenin içerisine girebiliyorsunuz. Tıpla klasik kitaplar tabii ki her zaman geçerliliğini koruyor ama günümüzde bilimin hızla gelişmesinden dolayı makaleleri takip etmek daha çok önem kazanıyor. Alerji konusuna gelirsek her madde alerji yapabilir. Bazı kişilerin bünyesi daha duyarlı. Özellikle astım ve alerjik nezle olanları bunun içerisine sokabiliriz. Genelde bir saat içinde belirtiler ortaya çıkıyor. Kaşıntı, döküntü, dil ve boğazda şişlik, yutkuma güçlüğü, nefes darlığı, hırıltı, tansiyon düşüklüğü, bütün solunum sistemi şişiyor ve daralıyor. İşte bu tabloya anafilaksi adını veriyoruz. Hayati tehlike yaratan bir durum. Bakın burada İngiltere'de fıstığa karşı alerjisi olan, çünkü penisine karşı alerjisi olan bir video bulamadım. Fıstıklı bir şey yemiş ve sonuçta anafilaksi gelişmiş, kendisini sakinleştirmişler, solunum borusuna bir tüp takmışlar, yani entübe etmişler ve kurtulmuş. En Alexander Fleming buldu biliyorsunuz. Ucuz ve etkili bir ilaç. Korkmamıza gerek yok. Dünyada binlerce kişinin hayatını kurtardı. Ama ilaç, şurup, gıdalar, tarım ilaçlarında var. Anne sütünden de geçiyor bebeklere. Peki bu konuda acaba bizim kafamızda olan soru işaretleri nedir? Bir kere 20 ile 50 yaş arasında daha sık görülüyor. Ben de alerji var diyenler laboratuvar olarak ancak 10 binde 5'inde gerçek alerji ortaya çıkmış. Kalp, astım, amfizem hastaları riskli. Peki hayat tehlike? 100 binde 2 kişiyle var. 1'sine 10 defa oldum. 11 defa olduğunuzda alerji olabilir. Bu da alerjinin gerçekten çözülmesi zor Labirentlerinden bir tanesi. Test yapılırken de alerji olabilir. Alerjik olanlarda negatif çıkabilir. Negatif çıksa bile alerji olabilir. Bu test nasıl yapılıyor? Cilt altına penisilin, serum fizyolojik dediğimiz serum, bazen de histamin veriliyor. Eğer kabaraklık 15 dakikada 3 mm'den fazlaysa, Pozitif olarak kabul ediliyor. Çap olarak tabi ki. Pelisin alerjisi var. O zaman başka antibiyotikler yazalım. Doğru. Ama o antibiyotiklerde de %10 alerji olabilir. Eğer alerji korkunuzu varsa iğnenizi acil serviste yaptırmanız daha uygun olacaktır. Bir de tabi ki ekstra ilaçların maliyetini de burayı bırakıyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.